Selam Koç Burcu Boğa Burcu arkadaşlarım ben Şengül Şengül Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili Koçlar boğalar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir sizler için Aralık ayında benim sevgili Koç Burcu Boğa Burcu arkadaşlarımın istekleri gerçekleşecek mi yılın son ayında şöyle yeni yıla girerken Koç Burcu ile Boğa Burcu arkadaşlarımın istekleri artık ne istiyorsanız sevgili arkadaşlar gerçekleşecek mi? tarot açılımı yapacağım sanırım etkisi altındasınız evet size gelen destenin altındaki kart sevgili koç ve boğa arkadaşlarım etki altındalar baya bir istiyorlar acısını çekiyorlar artık istedikleriniz her neyse sevgili koç ve boğa arkadaşlarım tabi öncesinde sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili arkadaşlar Şöyle kameramı da düzelteyim çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum oranın da yüklemelerini yaptım kanalımı ben yine sıfırlamak durumunda kaldım aynı kanal sevgili arkadaşlar sadece abonesi sıfırlandı bir de eski videolar silindi yeniler yüklendi yeni yıla sevgili arkadaşlarım Koç burcu ve Boğa burcu arkadaşlarım yeni yıla ilişkilerinde kimler mutlu giriyor videolarını paylaştım linklerde zaten videoların altında olacaktır sizleri çay falan aşk hayatınız kanalıma bekliyorum buraya da bekliyorum benim olduğum her yere sevgili koç ve boğa arkadaşlarımı bekliyorum evet sevgili arkadaşlar şimdi sizler için önce koç burcu arkadaşımdan başlayacağım boğa burcu arkadaşımdan çıkarak sizlere veda edeceğim bakayım Ar aralık ayında sevgili koç burcu arkadaşımın istekleri her neyse gerçekleşecek miymiş kısıtlı mıyız tutuklu muyuz sevgili koçlar Ardından bu arkadaşlara geçeceğiz. Biraz kısıtlılık var isteklerimize karşı değil mi sevgili arkadaşlar planlıyız, projeliyiz, istiyoruz, hedef belirliyoruz. Fakat bir türlü gerçekleşmiyor değil mi? Sevgili koçlar ne istiyorsak artık aşk mı istiyoruz, para mı istiyoruz, kariyer mi istiyoruz, şans mı istiyoruz sevgili koç arkadaşlarım. Evet Aralık ayı açılımıdır bu sizler için sevgili koç burcu arkadaşım biraz aralığın girişlerinde sevgili koçlar kendilerinizi hani kendinizi biraz böyle kısıtlı tutuklu hissedebilirsiniz isteklerinize karşı ben her zaman söylerim ne istiyorsak ha deyince olmuyor değil mi olmuyor sevgili arkadaşlar mutlaka mücadele etmek gerekiyor ne bileyim sabretmek gerekiyor bir şeyi ha dediğimizde elde edemiyoruz en azından çoğunluk bunu yapamıyor kendimizi kısıtlı, eli ayağı bağlı, durgun bir vaziyette hissedebiliriz aralığın başlarında. Daha sonrasında ne yapıyorsunuz? Hemen bir anda canlanacaksınız. Sevgili koçlar, isteklerinize kavuşabilmek için bakın burada aracınızı atladınız, araba kartı. Aracınızı atladınız. Yani araca atlamak değildir bu. Hemen bir plan, bir yol çizeceksiniz isteklerinize ulaşabilmek için. Zafere gitmek isteyeceksiniz. İsteklerinize ulaşmak için planlar, projeler yapacaksınız. Plan çizmek, yol çizeceksiniz kendinize. Sevgili koçlar ardından bakın yıldız gibi parlayabilirsiniz. Artı ruh hem de parlamaktır bu. Zaten yeni yıla şurada ne kaldı değil mi? Sevgili koçlar yine tekrar planlı programlı hareket edeceksiniz. Yıldız kartı ile güzel küslükleriniz var mı bakın kupa uzatabilirsiniz veya çiçek uzatabilirsiniz tam şöyle yeni yıla doğru girerken veya aynı şekliyle sizlere yardım elleri uzanabilir sevgili koçlar güzel insanlar ateşten koçlar ardından bakın burada bir bolluk bereket var köklü kuruluş yapabilirsiniz isteklerinize ulaşabilmek için bu kartımız ben burada şu an aşk açılımı yapmıyorum sevgili arkadaşlar aşk açılımının dışında köklü kuruluştan söz eder zengin ortamdan söz eder görüyorsunuz hane içine paralar nasıl akıyor sizlere yardım elleri uzanabilir köklü kuruluş yapabileceğiniz kişiler yolunuza çıkabilir onları kendinize çekebilirsiniz güneş gibi parlama sizin kartlarınız çok güzel geldi artı her ikisi de ilişkileri düzeltmekten söz eder küs olduğunuz aileniz olabilir akrabalar komşular iş arkadaşlarınız patronlarınız Bunlar da içinde dahil olmak üzere bakın aynı şekliyle sizlere barış elleri uzanabilir isteklerinize ulaşabilmek için köklü kuruluş yapabilirsiniz bu barışların ardından ilişkiler düzelecek sizin güzel yere doğru gideceğinizin güneş kartımız göstergesidir ev mi istiyorsunuz araba mı istiyorsunuz yeni bir iş kurmak mı istiyorsunuz sevgili koç arkadaşlarım yoksa aşk hayatınız mı düzelsin istiyorsunuz evet burada sizin isteklerinize doğru güzel bir gidiş görülmekte sevgili koç arkadaşlarım evet küslük var ise küslüğünüzün düzelmesini istiyorsunuz buyurun barışlar geliyor ev araba gibi hayaliniz mi var bakın bir şeyleri kendinize çekeceksiniz hedef belirleyeceksiniz yıldız gibi parlayacaksınız biraz başlarda bir kısıtlılık tutukluluk durumunuz var ama onu geçelim onu saymayalım bir kaç gün kadar Ardından bakın güneş gibi parlayacaksınız ilişkilerinizde düzelecek ev hayatınızda olsun iş hayatınızda olsun bunlar ne yapacak sizi pozitif olarak isteklerinize doğru uzun vadeli adım atmanızı sağlayacak bakın destenin altı görüyorsunuz size geldi sevgili koç burcu arkadaşlarım demek ki artık sizlerde istekleriniz her neyse isteklere doğru gerçekten de yol almış olacaksınız. Benim burada gördüğüm özellikle de küslüklerde çok barışlarınız meydana gelecek. Çünkü uzlaşmak demektir sevgili arkadaşlarım. İsteklerini her neyse onu bilemem ama küslükte barış demektir. Küslükte barış demektir. Uzlaşmak demektir. Güzel, çok güzel. Sizin kartlar çok güzel geldi. Hadi bakalım güzel yere doğru gidiş yapacak sevgili Koç burcu arkadaşlarım meleğim ne diyormuş önderlik et diyor sevgili koç burcu arkadaşıma isteklerin için önderlik et diyor önden git ne yapılmasını sen biliyorsun ışığın yolunda etrafındakilere yol göster diyor zaten koç burcu birinci sırada değil mi onlar hep önden gider evet sevgili koç burcu arkadaşlarımızın da isteklerine ramak kalmış öyle görülüyor sevgili arkadaşlar en azından küslüklerde çok çok çok marışlarınız var Evet sevgili koç burcu arkadaşlarımızınkini tamamladır demek oluyor ki biraz planlı programlı olacağız hedef belirleyeceğiz değil mi sevgili koç burçları bunu yaparsak bir şeylere kavuşacağız anlamına geliyor oturduğumuz yerde bir şeyler bize gelmiyor değişimleri kucaklayın bakın değişimler gelecek sevgili koç burcu arkadaşlarım şimdi bu arkadaşlarımıza bir bakalım onlara da direkt olarak güneş geldi güzel bu arkadaşlarımızın istekleri gerçekleşecek mi aralık ayında yılın son ayında ben genelde yılın son ayını çok fazla dikkate almam sevgili arkadaşlar artık son ay olsa ne olur olmasa ne olur derim genelde Tabii bu benim görüşüm benim düşüncem herkes benim gibi düşünmeyebilir sevgili bu arkadaşlarım daha sonra bakayım yeni yıla doğru piyangolarda şansınız var mı yok mu onun da açılımını yapacağım tabi yeni yıla yakın yapacağız bunu Evet sevgili Boğa arkadaşlarım bakın gayet ilişkilerinizi düzenlemek isteyeceksiniz. Hani hayatınızda aile olabilir, arkadaş çevreniz olabilir, iş hayatınızda küskünlükler anlaşmazlıklar, kırgınlıklar olabilir. Sevgili Boğa arkadaşlarım isteklerinize ulaşabilmek için bazen şöyle deriz değil mi? Bir elin nesi var? iki elin sesi var deriz. Değil mi bunu deriz? İsteklerimize zafere ulaşabilmek için ister istemez. Bazen alttan almak gerekir derler bize. Bize öyle derler bilmiyorum. Bizlere hep öyle demişlerdir. Biraz alttan al, işte biraz mülayim ol, yumuşak ol. Böyle bir yere varamazsın. Bunu yapabilirsiniz sevgili boğalar. Küslük mü var, anlaşmazlık mı var? Bakın uzlaşma geliyor. İlişkilerinizi düzelteceksiniz. Tahriplerden arınacaksınız. Atınızı atlıyorsunuz. Zafer yapmak isteyeceksiniz. Her iki tarafta yine ilişkilerden söz ediyor. Her ikisi de ilişkilerde barışların meydana geleceğinin göstergesidir sevgili bu arkadaşlarım. Artık ne istiyorsanız tahriplerden arınacaksınız. Zafer yapmış olup bakın geriye bakış yapacaksınız. Tabi bunlar yeterli değil. Yine de planlı, programlı olmak durumundayız. Bir şeyleri elde edebilmek için planlar yaparsınız, yol çizersiniz. Kafanıza göre ne istiyorsanız artık istekleriniz her neyse bununla alakalı ata atladınız zaten tamam sizin planlarınız var umutsuzluk geride kaldı artık kendinle barıştın atına atladın planlı programlı bir şekilde isteklerinin cazibesi altındasın yoğun duygular hissediyorsun istiyorsun isteğiniz her neyse küslüklerde barışlarınızla meydana gelecek sevgili bu arkadaşlarım bakın yolculuklar sizleri bekliyor Yoğun duyguların ardından ne yapacaksınız? isteklerinizin peşinden gitmek isteyeceksiniz. Boğa burcu arkadaşlarım, güzeldir, harika. Bakayım nereye gidiyorsun? Evet, yenilenmeye. Bu sizi korkutmasın. Yenilenmeye gidiyorsun. Artık geçmiş geçmişte kaldı. Bir şeylerden yararlanman lazım. Yenileniyorsun. Tamam. Sizler de isteklere doğru adım atar vaziyette yeni yıla giriş yapacaksınız görüntü vaziyet bunu gösteriyor sevgili boğa arkadaşlarım için bakın yararlanacaksınız bir şeylerden yararlanacaksınız ne diyor meleğim çok güzel bir kart geldi inan diyor lütfen bunlara inan boğa burcu diyor inan önce kendinle barış diyor tahriplerden arın atına atla zafer yapacaksın planlı programlı ol cazibe altında ol diyor evet bir şey istekli ol istekli olmazsak bir yere varamayız Yoğun duygularla iste onu ama yenilen, yenilen ki yararlanabilesin istediklerinden diyor. Sevgili bu arkadaşlar ama kısa ve öz Tekrar geçtim üstünden inan diyor meleğim. İnançın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz. İçindeki inanç yolunu açacakmış sevgili bu arkadaşım. Melekler de bunu söylüyor size. İnanarak yapın diyor. İnanarak atınıza atlayın, isteklerinizin peşinden gidin, hiç durmayın diyor. Evet sevgili koç ve bu arkadaşlarımın Aralık ayında istekleri gerçekleşecek mi ya da ne kadar yakınlar bunun açılımını yaptık sevgili koç ve bu arkadaşlarım için kapatmadan öncesinde sevgili arkadaşlarım oranında yüklemelerini yaptım aboneliğe bekliyorum sizleri hep azizliğe uğradı benim kanallar artık bu son zaten sevgili koç ve bu arkadaşlarım ilişkilerinizde yeni yıla kimler mutlu giriyor? videoları çekildi çay falı aşk hayatınız kanalımın linkleri de zaten videolarımın altında olacaktır sizleri oraya bekliyorum buraya bekliyorum benim olduğum her yere sizleri bekliyorum bir gözden geçirin bakalım kimler mutlu girecekmiş yeni yıla ilişkilerinde sevgili arkadaşlar Evet bu açılımımızın sonuna geldik bu açılımı beğendiyseniz Beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşım var ise abone olursa kitlemiz daha çok genişleyecektir. Açılımlarım tüm hızıyla devam edecektir. Bir sonraki yayınlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Bir an önce isteklerinize kavuşmanız dileğiyle. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Kocaman da öpüyorum. Hadi bay.